Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Rıddan hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin Rıddan? İyiyim elhamdülillah. Okuma da yaptık. Elhamdülillah. Seni bugün biraz yoracağız. Hakkını helal et. Helal olsun. Evet buyur abi sorabilirsin. Öncelikle Rıdvan Göçer kimdir? Burada ne yapmaktadır? Rıdvan Göçer 26 yaşında bir kardeşinizdir. Çayı çok seven, kitap okumayı çok seven, hizmet aşığı, kendini ve insanları motive etmeyi seven bir insan. Peki kaç yıl önce bu hizmete geldi? 5-6 yıl önce bu hizmete geldim. Çok kısa olacak şekilde neden? hizmete girdim. Ne oldu? Sıkıntılı bir hayatım mı vardı? Beni burada sürükleyen şu oldu. Ruhumda hep cehennemi bir halet yaşıyordum. Ve devamlı kendimi bir şeylerle motive etmeye çalışıyordum. Ama dünya hiçbir şekilde beni motive etmedi. Kendime kalıcı motive edecek şeyler aradım. O arayış beni hizmete sürükledi. Peki burada neler yapıyorsun? Ne hizmetler veriyor? Abi burada şu an 4 aydan belli sabit bir şekilde yapmış olduğum YouTube üzerinde hizmetlerim var. Bunun yanında hem kendimi hem de kardeşlerimi motive edecek videolar çekiyorum. Genelde hizmetlerim bu şekilde. Şoförlük yapılıyor bazen. Hizmette eksik bir nokta olduğu zaman o noktalarda yardımcı olmaya çalışıyorum. Elhamdülillah. O yüzden nimetin peşinde de koşmaya çalışıyoruz. Peki motivasyon videoları çekiyorum dedin. Özellikle neden motivasyon videoları çekiyorsun? nefsim ve şeytanım tarafından çok ezildim ve başıma devamlı musibetler, sıkıntılar geldi ve bunların sonucunda ben çok karamsar bir halete girdim. Gerek nefsimin istek ve arzularından dolayı gerekse hayatta yaşamış olduğum o olaylar beni devamlı karamsarlığa sürüklüyordu. Hani bunu birçok videoda söylüyorum ama gerçekten o olay çok benim için etkili bir olaydı. Trafik kazası yaşadıktan sonra ben çok farklı bir halete girdim. Yani bambaşka bir insan oldum. Çok karamsar, ümitsiz, her şeyi kötü gören, her şeyi kötü yorumlayan bir insan haline büründüm. Asla böyle bir insan değildim. Kazadan sonra birçok başıma olaylar da geldi. E tabi bu durumda insan ne yapıyor? Etrafında onu yönlendirecek insanlar olmadığından dolayı ben de çok farklı bir duruma, çok farklı bir halete girdim. Nefsim ve şeytanım beni devamlı o karamsar bir halete sokuyordu. O haletten çıkmak için mücadele etmeye başladım, gayret etmeye başladım çünkü hayat bu şekilde devam etmezdi. Evet, hepimiz kendi hayatımızda bazı zamanlarda çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Yani benim de durumum herkese öyleydi. E, devamlı kötü olaylar, sıkıntılar, musibetler, nefsimin istek ve arzuları onların tuzağına düşmekten çok sıkılmıştım. Çok yorulmuştum. O halet beni çok rahatsız ediyordu. Normalde dediğim gibi böyle bir insan değildim ama işte yaşadığım olaylardan dolayı öyle bir insan oldum. O yüzden ben dedim ki hayır hayat bu şekilde devam etmez. Ben bir şekilde bu olaydan kurtulmam lazım diyerek kendime motive edici şeyler bulmaya çalıştım ki elhamdülillah bu konuda Risale-i Nur eseri bana çok çok çok çok yardımcı oldu. Yani Kısa ve öz benim geçmişte yaşamış olduğum olaylar beni çok karamsarlığa sokuyordu. O yüzden o karamsarlıktan çıkmak için motivasyon videoları çekiyorum. Asla bunu insanlar için değil, önce kendim için sonra da benim gibi aynı durumu yaşayan kardeşlerime bir nebzede olsa bir faydam dokunur diye bu tür videoları çekiyorum. Ki bu tür videoları çekmek de benim hoşuma gidiyor. Yaran vardı, kendin şifa buldun. O şifaydı, o melhemi de insanlara sunmaya çalışıyorsun. Evet, abi. aynen öyle abi. Mesela bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela bir motivasyon videoları videosu çekeceğim tamam mı? O motivasyon videosunu çekmeden önce kendimde bir yara buluyorum. O yaraya melhem bulduktan sonra hemen onu video haline getirip kardeşlerimize sunuyoruz. Senin motive eden şeyler nelerdir? Bunu söylemeden önce bir takım şeyler söylemek istiyorum. YouTube üzerinde çok motivasyon videoları izledim. Gerek Türkçe gerek İngilizce. Onları dinlediğimde bir nebze olsa insanlara biraz motive veriyorlar ama tam manasıyla insanları motive etmiyorlar. Yani geçici bir şekilde motive ediyorlar. Şimdi ben de dedim ki yani kendi kendime ben kendimi öyle bir motive etmeliyim ki bu bende geçici olmaması lazım. Bu bende kalıcı olması lazım dedim. O yüzden e baktım etrafıma, çevreme, kainata. kainatta tek kalıcı olan kim? Allah. İç dünyama yöneldiğim zaman fıtratım da benim hep kalıcılığı istiyor. Yani kalıcı olan ahiret alemini istiyor. O yüzden benim motivasyon kaynağım Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımak, bilmek, okumak ve ahirete iman. Çünkü bu iki faktör kalıcı şeyler. Benim ruhumda kalıcı şeyler istediğinden dolayı benim motivasyon kaynaklarım bu iki faktör. Peki motivasyon videolarına nasıl hazırlanıyorsun? Sen o hazırlanış aşamaların çok güzel gerçekten. Önce şöyle yapıyorum. Mesela en son videodan ilerleyecek olursak şimdi kendi alemime bakıyorum. Ne gibi problemler yaşıyorum? Devamlı beni böyle rahatsız eden şeyler neler? Onları önce teşhis etmeye çalışıyorum. Onları bulmaya çalışıyorum. Onları bulduktan sonra bu iki olayı karşılaştırıyorum. Sonra bunu harmanlayarak insanlara sunmaya çalışıyorum. İşte bunun içinde ne yapıyorum? Kendi nefsime daha iyi oturması için sonra kardeşlerime daha güzel bir şekilde sunabilmek için akla yakınlaştırıcı bazı örnekler olayın içerisine koyarak seriveni tamamlıyorum. nasıl şey mesela tekrar yapıyorum günlük mesela akşam önce. Şimdi sen de bugün video çektik ya abi. Haftaya salı günü video çekeceğiz. Ne yapıyorum? Hemen konuyu ayarlıyorum, tasarlıyorum. Daha sonra da onu Gün içerisinde devamlı tekrar etmeye çalışıyorum. Gerek yatarken, gerek sabah kalktığımda, gerek yolda ilerlerken, eve giderken, gerek bilgisayar başında onu devamlı kafamda çevirmeye çalışıyorum. Yani onu içselleştirmeye çalışıyorum. Önce o hakikati benim yemem lazım. Yani o noktada önce kendimi motive etmem lazım. Yani devamlı olayı zihnimde çeviriyorum. Kendine yakın gördüğüm motivasyon konuşmacısı var mı? Var. Kim? Gerçekten beni bu noktada hayran bırakan ve benim hedef noktamda en uç zirvede olan bir insan efendimiz aleyhissalatü vesselam yani gerçekten efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatını incelediğimiz zaman onun o hayata bakış açısına hayranım yani şu hayatta en çok imtihanlara ve sıkıntılara maruz kalan bir insan ama hayatta en çok mutlu olan da o her olayda kullandığı cümle bak her videomda ortalama bu sözü kullanıyorum gerçekten beni çok etkiliyor diyor ki Allah beni zayi etmez diyor yani her olayı güzel görebiliyor her olayı ama ya. Bir insanın şu dünyada başına gelecek bütün her şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gelmiş ama yine çok güzel bir şekilde hayata bakabiliyor. İkinci olarak da Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Yine Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatını da incelediğimizde 28 sene hapisler, o kadar olaylar, mahkemeler, zehirlenmeler ama Üstad Hazretleri'nin de her zaman ağzında ve ni'mel vekil. Her olayda Allah benim dostum ve vekilim diyor. Onun o çelik gibi iradesi, imanı vermiş olduğu o mücadeleler beni gerçekten bu noktada çok etkiliyor. Yani iki tane rol model olarak almış olduğum kişi. Birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ikincisi Bediüzzaman Hazretleri. Peki motivasyon videolarında hedeflerin nelerdir? Neler yapmayı düşün? öncelikle kendimden gidecek olursam ben hayatta durum ve şartlara göre her zaman kainata güzel bakan, güzel yorumlayan bir insan olmak istiyorum. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi. Hakeza ben böyle olmak istediğim gibi insanları da bu şekilde kainata güzel bakan, güzel yorumlayan bir insan modeli oluşturmaya çalışıyorum. Bu noktada da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda en iyi insan fıtratını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiğinden dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl insanların bakış açısını değiştirdiyse ben de bu motivasyon videolarında insanların bakış açılarını değiştirmek istiyorum. Nasıl? Bu motivasyon videosunda belirlemiş olduğum bir hedef vardı. Esma esma insanları Allah ile tanıştırmak, sonra o tanıtmış olduğum Allah ile ahiret kapılarını açıp insanları sonsuz bir şekilde motive etmek. Şu an bunu hedefliyorum. Elhamdülillah temelini attık. Şimdi yavaş yavaş başladık. Önce kendim, sonra kardeşlerim. Bu noktada da ne yapıyorum? Ben kendime şöyle bir sistem belirledim ki bilgisayarımın yanına da onu astım. Motivasyon videosu birinci dal, Allah'a iman, esma esma, ikincisi ahirete iman, sonra bunu Türkçe, daha sonradan da bu motivasyon videolarını İngilizce çekmek istiyorum. Bu noktada da hedeflerim var. Allah'ın izniyle bunu da yapacağım yani. Çünkü motivasyon videolarını izlediğimde de bu noktada yabancılar motivasyon videolarını çok fazla izliyorlar. Çünkü onların bu noktada daha fazla ihtiyacı var. Çünkü hayatta her türlü başımıza olaylar gelebiliyor. E şimdi insanlar bu başına gelen olayları nasıl atlatması lazım? Allah'a iman ve ahirete imanla atlatması lazım. Ama yabancılarda bu olmadığından dolayı devamlı kendilerini motive edecek şeyler arıyorlar. O noktada çok büyük bir açık var. Gerçekten. Yani o noktada İngilizce motivasyon çekmeyi gerçekten çok istiyorum. Yani bu noktada da İngilizceyi de öğreneceğim. Ama şu an değil. İşte. Belirli bir altyapıyı sistemi oluşturduktan sonra ona da kafayı koydum yani. Evet. Öncelikle insanlar kalıcı değil videolarda da kullandığın. Artık de... şey oldu zaten. Kendini kalıcı değil. Yok kendini, kendini geçici değil. değil. <gülüyor> <gülüyor> kendini geçici değil, kalıcı motive et. Ve... Evet. Yani bu dediğim şekilde sistemleri oturttuktan sonra ona da inşallah yöneleceğim. Son olarak insanlar hep yapacakları bir işte, bir itici güç, bir itici kuvvet arıyorlar. Evet. Bu ne konuda olursa olsun motivasyon kaynağı arıyorlar. İnsanlara motive olmaları konusunda neler söylemek istersin? Yani düşen bir insan tekrardan nasıl ayağa kalkmalı? Bir işe girişmeye çalışan bir insan kendini nasıl motive etmeli? Bu insanlara neler söylemek istersin? Ben açıkçası yapmış olduğum taktiği söyleyeyim. Ben ne zaman düşsem, ümitsiz olsam, başıma herhangi bir olay gelse benim bu noktada motivasyon kaynağım Allah ve ne noktada problem yaşıyorsam ona göre bir esma ile kendimi ayağa kaldırıyorum. Mesela bundan sonra motivasyon videosu şu başlık altında olacak. Zihnimde kelepçeler var. Bir şeyler yapmak istiyorum ama devamlı ümitsizim. Kendime güvenemiyorum. Bu durumdan nasıl çıkabilirim? Ne yapıyorum? El-Kavi, El-Vekil, El-Metin. Allah'ın bu üç ismini tefekkür ederek, Allah'ın o gücünü, kuvvetini tefekkür ederek ne yapıyorum? Oradan güç kazanıyorum. Yani kendime değil de Allah'a güvenerek güç kazanıyorum. Bu şekilde enerjimi depolamaya çalışıyorum. Depoladıktan sonra da direkt ertelemeden harekete geçmeye çalışıyorum. E bu noktada da bir insan kendini Allah ile motive ederse, mücadele ederse, gayret ederse, çabalarsa, düşse de Efendimiz'in başına hangi tür olay gelirse gelsin, asla pes etmezse istediği hedeflere ulaşabilir. Bak benim bugün hani söyledim ne kadar gerçekçi ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Dedim ki ben İngilizce motivasyon çekeceğim. Desen ki kendini İngilizce olarak tarif etsen, anlat desen anlatamam. Ama ben şuna inanıyorum. Motivasyon kaynağı olarak Allah'a dayanırsam, mücadelem, gayretim, çabam ve ne olursa olsun asla vazgeçemem geçmezsem bu istediğim hedefe ulaşabilirim. Aynı şekilde insanlar da bu noktada kendini önce Allah ile motive ederse, bu 4 tane saymış olduğum şeyi de uygularsa Allah'ın izniyle yapamayacağı, ulaşamayacağı hiçbir iş yok. Bir de bu işte doğru sebep çok önemli. Doğru sebebe de çok güzel bir şekilde başvuracaksın. Peki son Söylemek istediğin bir şeyler var mı? Dün gece yine düşündüm bu durumu. Bu dünya gerçek bir dünya değil. Rüyada olduğumuz bir alem ama öyle bir rüya ki çok gerçekçi. Bu rüya olan alemden en güzel bir şekilde çıkıp bizi bekleyen gerçek alem için mücadele etmeliyiz. O alemde ahiret alemi, bizler hep bu dünyada o alemi arzuluyoruz. İçimizdeki istek ve arzular hep orayı işaret ediyor ve kendimizi ilk önce Allah ile sonra Ahiret alemiyle motive edip Şu dünyadan sağ salim çıkıp kendimizi ahirette ebedi bir şekilde motive inşallah edelim. O zaman kendini geçici değil, kalıcı motive et. Tek kalıcı olan, elbaki olan Allah'tır. Yönünü ona çevir ki baki olasın.